Mehmet Akif Ersoy, 3 yıllık Fatih İptidâî Mektebi'ni bitirdikten sonra, Fatih Merkez Rüşdiyesi'ne başladı ve 1885 yılında bitirdi. Emine Şerife Hanım, oğlunun medresede dini tahsiline devam etmesini istiyordu. Babası Tahir Efendi ise, medresede okuyacağı şeyleri oğluna kendisinin de öğretebileceğini ileri sürüyor, Yeni açılan ve revaçta olan mekteplerden birine gitmesini istiyordu. Babasıyla birlikte dönemin en gözde okullarından biri olan, Mülkiye'ye kaydını yaptırdı. Kayıt harcı istenince de Tahir Efendi, Akif'i bir köşeye çekti. Cebinden keseyi çıkardı. Kesenin içinde para yoktu. Tahir Efendi, rehin bırakmak üzere gümüş saatini çıkartıp masaya koydu. Ancak katip saati almadı ve kayıt harcını daha sonra getirebileceklerini söyledi. İşte Akif'in Fatih Merkez Rüştiyesine kaydı bu şartlarda gerçekleşiyordu. Akif bu okulda okudu ve bu okuldan mezun olmuştu. İlk Sivil Veteriner Yüksek Okulu olan Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi mezunlarına hemen iş veriyordu. Bu yüzden Akif bu okula yatılı öğrenci olarak kaydını yaptırdı. Ve kendisini derinden etkileyecek, Türkiye'ye mikrop bilimini getiren inançlı bir hekim olan Rifat Hüsamettin Hoca ile tanıştı. Gerçekten bu okul Mehmet Akif'e sağlam bir dini bilgi ve sarsılmaz bir iman kazandırdı. O günkü adıyla Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi. Bu okul, her geçen gün büyüyen vatan sevgisiyle ve millete hizmet aşkıyla dolup taşmasını sağladı. Burada Akif, hem müsbet bilimleri öğreniyordu, hem de manevi yönden besleniyordu. Bu okul bir bakıma, Akif'in hayatında bir dönüm noktasıdır. Fikri altyapısını oluşturan temel taşlardan biridir. Şiire ayrı bir ilgi ve alaka duyuyordu. Nihayet, 3 Kasım 1892'de, Bağdatlı Ruhiye Naziri olarak yazdığı ilk şiiri Destur'u kaleme aldı. Genç Akif, bir yıl sonra da Baytar ve Ziraat Mektebi'ni birincilikle bitirdi. Hemen ardından da Ziraat Bakanlığı Baytar Müfettiş Muavini olarak 750 kuruş maaşla tayin edildi. Görev yeri İstanbul olmasına rağmen Akif, 4 yıl Rumeli'de, Anadolu'da ve Arabistan'da görevler yaptı. Böylece Osmanlı coğrafyasını yakından görme ve tanıma fırsatı buldu. Mekke'yi ve Medine-i Münevvere'yi ziyaret etti. Allah Resulü'nün huzurunda El Pençe Divan durdu. Ve Medine'ye şiirini burada yazdı. <Sessizlik> Mehmet Akif'in Orman ve Maden ve Ziraat Bakanlığında göreve başladığı 1893 yılının Aralık ayında ilk matbu şiiri olan Gazeli, servet neşredildi. Bundan sonra çocuk yaşlarda başladığı Kur'an'ı ezberleme çabalarını yoğunlaştırdı. Ve bir yıl sonra, 1884 yılında hafız oldu. Bir taraftan dini ilimlere muttali oluyor, bir taraftan toplumun yaşadığı olayları gözlemliyor, etkileniyor ve şiirler kaleme alıyordu. Akif, fikirlerini şiirleriyle dile getiriyordu. 1895 yılında Mektep ve Marif dergileriyle, Filipe'de çıkan Gayret Gazetesi'nde şiirleri yayınlanıyordu. Akif, her geçen gün tanınıyor ve insanların sevgi ve saygısını kazanıyordu. 1 Eylül 1898, Akif 25 yaşında bir delikanlıydı. Artık bir aile reisi olmuştu. Akif, evlendiği yıl, Marif Mecmuası'nda, Servet-i Fünun'da ve resimli gazetede yazılar yazıyor, şiirleri neşrediliyordu. Arapça, Farsça ve Fransızcadan yaptığı çeviriler de yayınlanıyordu. 17 Ekim 1906'da, mevcut görevine ilaveten, düşünce dünyasının şekillenmesinde önemli rolü olan ve mezun olduğu Halkalı Ziraat Mektebi'nde, Kompozisyon öğretmenliği yapmaya başladı. 25 Ağustos 1907'de Çiftlik Makinist Mektebi'ne Türkçe muallimi olarak atandı. 24 Mart 1908'de İstanbul Üniversitesi, o zamanki adıyla Darülfünun'un Edebiyat Fakültesi'ne tayin edilmişti.